İkizler kadını ise sürekli olarak genellikleri takip eder. Her koşulda her duruma ayak uydurabilir. Boğa erkeği evcimendir. Evde durmayı, çocuklarla ilgilenmeyi ve sorumluluklarının bilincinde olmayı sever. İkizler kadını ise özgürdür. Dışarıda gezmeyi, gece hayatını çok sever. Boğalar kurulu bir düzeni, sıvı bir yaşantıyı tercih ederken karşı taraf tam aksine hareketliliği ve düzensizliği sever. İkizler duygularıyla hareket etmez. Tam aksine Venüs gezegenin etkisinde olan boğa burcu duygularıyla hareket etmeyi sever. Boğa burcu erkeği çalışkandır ve hedefleri bellidir. Bu doğrultuda elinden geleni yapar. Fakat karşı taraf bunun tam tersi doğrusunu hareket eder. Ancak yine de bu ilişki denenebilir. İki burcun birlikteliğinde enerji olarak birbirlerini olumlu etkileyebilirler. Eğer boğa erkeği çok enerjik bir kadın istiyorsa kesinlikle birlikte olmalıdırlar. Bu iki burç da tutkuludur. Ancak enerjilerini farklı zamanlarda, farklı şekillerde hacıma gibi durumları vardır. İkizler burcu enerji dolu bir burçtur. Bu erkeği her zaman sizin enerjize ayak uyduramayabilir. Daha geleneksel yapıdadır. Ancak ikizler kadını yenilikçidir. Elinden telefonu düşmeyen, sanan alemden uzak durmayan biridir. Bu erkeğe ilgi beklerken ikizler kadını telefonundan kopamıyorsa bu erkeği sinirlenir ve ters tepki gösterir. O yüzden ilişkilerde sorun yaşanır. Bu erkeği sakin bir hayat yaşamak ister. Evcümen bir yapısı vardır. İkizler kadın onun tam tersidir. Dışarıda olmayı ister, gezmeyi sever, kalabalıkta olmayı sever. Bu erkeği kurulu bir düzen olsun ister. İkizler kadın ise elinde bavulu oradan oraya seyahat ederek yaşayabilir. Bu tarz hayat rahatına ve konforuna düşkün bu erkeği için pek aşılabilecek hayat tarzı değildir. Yolculuğu sever ama o yolculuğun sonunda evine rahat hayatına dönmek ister. Evde kalıp zaman geçirmek isteyeceği zamanlar nadirdir. Her konuda olduğu gibi sabır konusunda zıptırlar. Bu erkeği sabırlı, ani kararlar vermeyen, biriken ikizler kadını sabırsızdır. Ani kararlar alır, her an her şeyi yapabilir, bu uçarı halleri boğanın canını sıkabilir. Boğa erkeği değişikliklere rağmen hemen adapte olamaz. Bir şey uzun uzun düşünür ve durumlar ikizlere biraz garip gelebilir bu durumlar. Bu kadar düşünecek ne var modundadır ikizler burcu. Ne yazık ki bu ilişkinin yürümesi imkansız gibi. İkizler burcu kadını ve boğa burcu erkeği tamamen zıt kutuplara sahip iki burçlardır. Bu nedenle uyumlu bir birliktelik yaşamaları imkansız gibi bir şeydir. Normal hayatta bu iki burç iyi anlaşması çok fazla söz konusu olmaz. Beraberken sorun yaşanmaları neredeyse kaçınılmazdır. Bu iki burcun en temel tartışmaları, ikizler burcunun enerjik, hareketli yapısı, boğa burcunun ise sakinliği ve sabitliği dolayısıyla ikizlere ayak uyduramamasıdır. Ancak bu iki burç ilişkilerinin başında en üst seviyede aşk yaşarken bu aşkı çok uzun sürmez. Her iki taraf içinde bir süre sonra aşk diye bir şey kalmadığını görebilirsiniz. İkizler burcu ve boğa burcu, burç uyumu konusunda ikizler kadını çok hareketlidir. Çok değişkenteliktedir. Bu yüzden hayattaki amacını bulmakta zorlanabilir. Boğa erkeği kalıcılık peşindedir. Tutku onun için çok önemlidir. Çok derin sever ve çok tutkulu bir aşıktır. Boğa erkeği ikizler kadını kıskanabilir, kısıtlamaya çalışabilir. İkizler kadın enerjisiyle boğa erkeğini korkutabilir. İlişkilerin başında çok heyecan ve enerji olur. Ancak kadının sürekli enerjik olması erkeğini bir süre sıkabilir. Uzun süreli birliktelikleri için ikizler kadını boğa erkeği çok fazla sıkıcı ve pasif gelecektir. Çünkü boğa burcu ağır hareket eder, ağır niteliktedir, sabit düşünceleridir. Fikirlerinde çok esneklik olmaz. İkizler kadını daima özgür hareket etmek ister. Bugün düşündüğünü yarın düşünmeyebilir. Bu da boğa erkeğine ters gelebilir. Çünkü boğanın düşünceleri her zaman sabittir ve çok az değişkenlik gösterir. İkizler burcu kadını boğaya enerji verecektir. Ancak uzun süre birlikteliklerle birbirlerini oldukça zorlayacaklardır. Boğa erkeği duygusaldır. Duygularının etkisindedir. Merkür gezgenin etkisi altında olan Kizdar Burcu daha maceracıdır. Duygusal hareket etmeyi sevmez. Boğa daha kalıcılık peşindedir. Bu yüzden birbirlerini biraz zorlarla. Boğa erkeğe dayanıklı güvenilir ve dürüsttür. Bu yüzden diğer insanlara çok zararı dokunmaz. Eğer ona emirler vermezseniz onunla çok kolay anlaşabilirsiniz. Boğa erkeği evcivendir. Bu yüzden de evde partneriyle vakit geçirmeyi sever. Evlenince bu erkeği için gece gezmeleri, dostlarıyla beraber vakit geçirme sona erecektir. Sizden beklendiğiniz misafirlerine ev sahipliği yapmanız, düzenli bir eve sahip olmanız ve fiziksel açıdan güzel olmanızdır. Bu erkeği için geleneksel değerler onun için çok önemlidir. Ailesine ve dostlarına çok önem verir. Dışarıda olmayı hiç sevmez. Bu yüzden onunla mutlu olmak isteyen ikizler kadını dışarıdaki hareketli hayatından vazgeçerse onunla anlaşır. İki burçta çok esprididir. Yergin bir ev ortamını iki burçta sevmez. Siz ona karşı dürüst ve sadık olursanız, boğa burcu erkeği de sizi mutlu etmek için elinden geleni yapar. Boğa erkeği hırslı, çalışkan, hedefleri olan birisidir. Bu yüzden ikizler kadınının boş işlerle uğraşmamasını, iş hayatında daha aktif biri olmasını ister. İkizler ve boğa uyumu çok uğraşlı bir ilişkiden ibarettir. Yalnız boğa burcu erkeği kadar güvenilir, sadık ve sadakatli bir buş daha erkeği göremezsiniz. Çok dürüst ve güvenilirdir. Bu iki burcun enerjileri farklı zamanlarda farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Daha önce söylediğimiz gibi İkizler Burcu katını daima enerjik ve yenilikçidir. Boğa erkeği ise bu duruma sinirlenir, tep ters tepki gösterebilir. Boğa erkeği sakin bir hayat yaşamak ister. İkizler kadını ise tam tersine gezip tozmaya, maceralara atılmayı sever. İkizler kadını elinde bavulu oradan oraya seyahat etmek için yaşayabilir ancak Boğa erkeği kurulu bir düzene olsun ister, evinden ayrılamaz. Farklı alametlerin grubuna dahil olan ikizler ve boğavuşları birliktelikleri ancak zıttıkların uyumu ile olabilir. Bu iki zıt kutbun bir araya gelmesi için gerçek bir aşk olması gerekir. burcu erkeği ile ikizler kadının ilişkisi genelde büyük bir hata gibi gözükebilir. Boğa erkeği kendi iç dünyasında ne kadar kıskanç olursa olsun bunu umursamaz ve sallamaz gibi gözüküyor. İkizler kadını onun bu kıskançlığını fark etmez ve ilişkiye devam ederse bu ilişki çıkmaza girebilir. Hatta başlamadan bitebilir.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 Boğa burcu ile İkizler burcunun ilişki aşaması iki tarafında yıpranmasına sebep olabilir. Boğa burcu ve İkizler burcunun birbirine tamamen zıt karaktere sahip olması ilişkiyi zaman zaman zora sokar. Boğa burcu aşırı inatçı bir yapıya sahiptir. İkizler burcu ise neşeli bir yapıya sahiptir. Bu da ikilinin zor anlar yaşamasına sebep olur. Boğa burcu toprak grubuna mensuptur. İkizler burcu grubuna mensup bir burçtur. Bu iki burç farklı elementlerin gruplarına dahildir. Yani bu ikinin birliklerinin zıttıktan uyumu ve benzerliklerinin uyumu olabilir. Ancak zaman zaman birbirlerinden ayrı kalacaklardır. Yani bu ilişki ancak böyle yaşayacaklardır ya da bu ilişki hiç olmayacaktır. Bu ikinin beraber bir aşk yaşaması için birbirlerine gerçekten iyi duyuyor olmaları gerekir. Aksi takdirde birbirlerine hiç çekici gelmezler. Boğa burcu her zaman ne isterini bilir ve karşısındaki partnerin de aynı şeyi bekler. İkizler burcu da aynı şeyi yapabilir ise Hayatta ne istediğini bilirse bu ilişki umut var diyebiliriz bu ilişki için. Boğa'nın sabit yapısı ikizler Burcu insanı zorlayabilir. Eğer sürekli dışarıda farklı mekanlara dolaşmayı öğrenirseniz ikizler Burcu ile gayet mutlu evlilik hayatı kurabilirsiniz. İkizler Burcu aşk hayatında değişken bir yapıya sahiptir. Boğa Burcu ise hareketli olmayı ve disiplizi yaşamayı asla sevmez. Evlilik hayatlarında Boğa ve İkizler arasında pek uyumlu bir ilişki olmaz. İkizler değişken yapısına diye sürekli farklı bir yapıda kendini gösterir. Yani onun anlaşılması zordur. İkizler Burcu'nun duygularının gerçek olup olmadığını anlaması konusunda Boğa Burcu'nun sabırlı olması gerekir. Boğa Burcu daima sakin ve güvende olma ihtiyacı olan bir insandır. Bu noktada ikizler ona yeterli gelmeyebilir. Hatta çoğu zaman birbirlerini anlamakta zorluk çekerler. Bu evlilikte ikizleri evde tutmak biraz zor olacaktır. İkizler ev hayatında ve dışarıda yerinde durmayan ve sürekli farklı alanlara ilgi doyan bir karakterdir. Bu nedenle boğa burcunun ikizler ile uyum göstermesi zordur.